İslam tarihinden çocuklar için yazılmış hikaye okumalarımıza devam ediyoruz. Nabut Alhan'ın fedakarlığı ayeti kerimeyle övlen fedakarlığı da kalmıştık. Misafirleri gelmişti. Ama Çocuklarının yiyeceğinden başka bir yiyecek de yoktu. Emüslüime eşi Emüslüime dedi ki, biz sofraya oturduğumuzda sen kandili onarmak bahanesiyle kalk ve kandili söndür. Ben de yiyormuş gibi yapayım misafirlerimiz karnını doyursun. Ve herkese böylece idi oldu bu iş. Celese duyufu, celese oturdu ebu duyufu misafirler liyekül yemek için liyekül için ve celese ve oturdu ebu talha da oturdu liyekül'e yemek için. Yani misafirler ve ebu talha da sofraya ne yaptı? Oturmak için, yemek için oturdular. Ve zehebet gitti Ümmü Süleym Ümmü Süleym, Ebu Talha'nın eşi İlesiraci kandile. Ke ennehe sanki o, sanki o, sanki istiyormuş gibi, en taslihahum. En taslihahum. Evet. Yani sanki onu tamir etmeye, onarma istiyormuş gibi, ne yaptı? Kandilin oraya gitti. Kim? Ümmü Süleym. Ümmü Süleym kim sevgili çocuklar? Sevgili arkadaşlar, Ebu Talha'nın eşi. Ve etfaat ve söndürdü. itfaiye de buradan geliyor. Ümmü Süleym'in, Ümmü Süleym Es-Süreyye'ce. Kandili söndürdü. Süleym, Selim'in küçültülmüşü. Selimcik yani. İsmi tasgir var. İşte deniz, cenizcik. Dar, dağcık. Adam, adamcık gibi. Evet. İn tufa, silajı kandil söndü ve, bede, ve başladı. Adıyofur misafirler yemeye başladılar. Fi zlâmi, fi zlâmi karanlıkta yemeye başladılar. Ne yaptılar? Karanlıkta tabi kandil sönünce, elektrik gidince ne yaptılar? Yemeye başladı. Ve kana mutalhete. Abutalha'da idi, yemuddü, uzatırdı, yedehu elini, uzatıyordu elini, ila suhfeti tabağa ve yerfauhe, ve kaldırıyordu, yani uzatıp kaldırıyordu, ve la yeteneyemelü şey'en, fakat herhangi bir şey yemiyordu. Yani yormuş gibi yapıyordu ama yemiyordu. Evet. Ve Kane Abu Talha'de Abu Talha'idi Yurihim onları görüyordu, onlara gösteriyordu ki en nehu ye külüyor. Onlara ye, yediğini yormuş gibi gösteriyordu Abu Talha. Yurihim Ve şey en nehu ye külüyor. Vahve la ye şeyen. O aslında bir şey yemiyordu yani elini uzatıyor, kaldırıyor, uzatıyor, kaldırıyor. Sanki bir şeyler yiyormuş gibi. Ama aslında yemiyor. وَلَا يَشُكُّ ve herhangi bir şüphe duymadı. اَلْا اَدْدُّيُّفُ مُسَافِرِلَرْ اِلْا اَتْلِهِ يَمَسِنْدِ وَلِمَا Niçin şüpheye düşsünler ki? مَنْ يَتُرْكُ الْعَشَىٰ Kim akşam yemeğini bırakır? Wamen yejoug leylte ve kim geceyi aç olarak geçirir, geceyi aç olarak şahap. Şey Eğer duyufu misafirleri yedi, mutmainine mutmain olarak ve şebiği ve duydular ve zann ve kanaat getirdiler ki zannettiler ki anne Abla Talha'ta Abla Talhanın da şebiğe aileden. Ebu Talha da doyduğunu zannettiler. Ve lakinne, lakin fakat, Talha, ta, Ebu Talha Ebu Talha Ebu Talha lem yerfe' lokmeten bir lokma kaldırmadı ile fihi. Ağzına bir lokma götürmedi diyor. Bir tek lokma ne yapmadı? Götürmedi. Lem yerfe' lokmeten bir lokma. Nedir? ile fihi. ile fihi bir ağız. Ve kâne, ve kâne idi ezzelâmu karanlık avnen yardım li ebi talhate. Ebi Talha'nın da yardımcısıydı karanlık. Yani çünkü karanlık olunca misafirler de ne yapmadı? Görmüyordu giyip yemedilerim. Ve duyufu misafirler kalktı ve gâselu eydihim ellerini yıkadılar. Ve ve Allah'a hamd ettiler. وَدَعَوْ لِمُضِيْفِهِمْ Bil bereketi ve ev sahiplerine de bereketle dua etler. Ya Rabbi sana Rabbimiz sana bereket ihsan etsin, daim etsin. Ali İbrahim bereketi versin vs. Evet. Yani bereket ile yani sofrasına bereket vermesi hayatına bereket vermesi konusunda doğacı olur. Ve قام أبو طلحة أبو طلحة قاخط و غرسريه دهو و ألين يقاد و باتوا و tok olarak Evet misafirler tok olarak yattı da Ebû Talha nedir? Ve بات أبو aç olarak geceyi geçirdi. Evet misafirler tok olarak uyudu geceyi geçirdi ama Abu Talha aç olarak. Evet. Velakin velakin Ebu Talha Ebu Talha kana ekbere sururen büyük bir sevinç içindeydi ve eksera şükrenille ve daha çok şükrediyordu Allah'a bi hadi leyleti bu gece bu gece ve Abu Talha ne diyor Talha hem Allah'a daha çok şükrediyor ya Rabbi sana binlerce şükürler olsun diyor. Hem de nedir? Gayet büyük bir sevinç ve mutluluk içindeydi. Minhu filleyâli s-sâbikatî fi hâzî leyleti minhu filleyâli s Daha önceki gecelerden daha fazla Allah'a şükrediyordu bu gece ve daha büyük bir sevinç içindeydi. Evet. Hader Abu Talha, Abu Talha geldi meclise Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ala <gülüyor> adeti olduğu üzere yani her zaman Abu Talha ne yapardı? Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın meclisine yanına gelirdim. Ve kana Abu Talha, Abu Talha idi mutmainnen, mesruran. Mutmain ve sevinçliydi. Kalbi rahattı. Kennehu batasha'a şab'ana sanki o geceyi tok geçirmiş gibi mutlu ve mutmaindi, rahattı. Ve yezunnu ve yine zannediyordu Ebu Talha, Ebu Talha enne qissata'l-leyle gecenin hikayesi kanet sır olduğunu zannediyordu minel esrarı sırlardan bir sır la ya'lemuhu onu bilmiyor illahu kendisinden başka ve zavcuhu ümmü süleym ve eşi ümmü süleym yani kendisinden başka kimsenin bilmediği sırlardan bir sır olduğunu zannediyordu velakinne fakat Allah'a Allah, Allah. ya'lemu sırr ve ahfe Allah sırları ve gizli olanları bilir. Biliyordu, bilirdi. Ondan hiçbir şey gizli kalmazdı. Ve kad enzere ve indirdi. Nedir? Allah'u, Allah indirdi. Fizelike bu konu hakkında ayeten, bir ayet indirdi. Ve dedi ki وَيَغْفِرُونَ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ nefislerine karşı tercih ederler velev kâne bele olsa bile bihim onlarda kasasen kendileri muhtaç olsa bile kendilerine lazım olsa bile kendileri gereksinim içinde olsa bile ne yaparlar o insanlar o yiğit o yiğitler nefislerine min kardeşler ne yapardı ne yapıyorlar tercih ediyorlar İfâr deniyor. İfâr. Başkasını kendisine tercih etmek. Başkasını kendisine ne yapmak? Nefsine karşı tercih etmek. Evet. Ve se'ele sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. An Al-kıssata. An-kıssatı. Kıssadan. Yani kıssayı bilmek istedim." Nedir dün gece olan şey? Ve akhbarahu Abu Talha'da Abu Talha ona haberdar verdi bir haberi anlatarak, anlatarak yani dün gece ne oldu? Onu peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Talha ne yaptı? Anlattı. Ve feriha sevindi. Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber ne yaptı sevindi? Biheve el i Bu i̇ Yani başkasını Kendine üstün tutmak Başkasını kendine karşı tercih etmek Önce can sonra canan Değil önce canan sonra can Diyen yiğitlerin Davranışını Ne yaptı? Davranışından dolayı Sevindi Biheve el-keremi bu cömertlikle Bu cömertlikle yani bu ifar ve kerem kerem cömertlik ve radiyya an ebi talhata ve ebi talhadan da peygamber ne yaptı razı oldu evet bu hikaye kaldı halideten ebedi kaldı fi tarihi ve tefsiri tarihte İslam tarihinde ve tefsirde baki olan bir hikaye kaldı ve ferun ale anfusih ve au kana bihim khassase ebitalhadan bas radiyallahu an ebitalhadan ve ardahu allah onun razı olsun ebitalhadan ve o da allah'tan razı olsun evet şehametü'l yetime yetime başlangında Duralım sevgili arkadaşlar yarın aynı saatte kaldığımız yerden devam etmek üzere yeni bir videoda buluşmak üzere hepiniz esen kalın diyelim.